120'nin tüm çarpanlarını bulmak. Güzel. Bunun hakkında düşünmenin bir başka yolu, 120'nin bölünebildiği tüm tam sayıları bulmaktır. Bu yüzden ilki çok açık ve net bir şekilde nedir? 1. Tüm tam sayılar 1'e bölünebilir değil mi? 120 çarpı 1 eşittir 120 diyebiliriz. Evet, buraya bir çarpanlar listesi yapalım. Çarpanlarımız burada. Yani çarpanlarımızı burada listeleyeceğiz. Biz şimdiye kadar daha yeni başladık zaten. iki tane çarpan bulduk değil mi? Bu 1 ile bölünebilir mi? Evet, her tam sayı 1 ile bölünebilir. Bu bir tam sayı, o yüzden 1, onun en küçük çarpanıdır. 1 bir, bir çarpanıdır ve bu, onun en küçük çarpanıdır ve en büyük çarpanı da nedir? 120'dir. 120'ye bölünebilen bir şey, evet 120'nin içindeki bir sayıdan büyük olamaz. 120'nin içine 121 yoktur. O yüzden çarpanlar listemizdeki en büyük çarpan 120 oluyor. Şimdi diğerlerine bakalım. 120'nin 2'ye bölünüp bölünmeyeceğini düşünelim. 120 2 kere bir şeye eşit midir? 2 kere bir şey 120 edecek. Buraya baktığınızda şimdi hemen fark edeceksiniz 120 bir çift sayıdır. Çünkü birler basamağı 0'dır. Eğer bir sayının birler basamağı 0, 2, 4 6 veya 8 ise, yani o sayı bir çift sayı ise 2'ye bölünebilir. Şimdi neler oluyor diye bir bakalım. 120 elde etmek için 2'yi ne ile çarpmalıyız? Yani hangi sayıyla 2'yi çarpacağız? Sonuç 120 edecek. Şimdi 120'yi 12 kere 10 olarak düşünebiliriz. Ya da 2 kere 6 çarpı 10 olarak düşünebiliriz. Ya da kısaca 2 çarpı 60'tır, değil mi? İsterseniz bir bölüp bakalım. Şimdi 120'nin içinde 2. 1'in içinde 2 hiç yoktur. 12'nin içinde 6 tane 2 vardır. 6 kere 2 12, 12'den çıkar, 0 kaldı. Diğer sıfırı aşağı indirdik. 0'da 2 kez 0 vardır. 0 kere 2 0'dır ve kalan yoktur. Demek ki 120'nin içinde 60 tane 2 varmış. Evet, böylece burada 2 tane daha çarpanımız oldu. Şimdi bu çarpanlarımız da var. İkinci en küçük olan 2'yi belirledik çarpan olarak ve ikinci en büyük çarpan da 60 oluyor. Pekala, şimdi 3. 3 kere bir şey 120'ye eşit midir? Evet, deneyebiliriz onun kaç olduğunu mesela. 120'yi 3'e bölerek bulabiliriz. Ve umuyorum ki bölünebilme kuralını biliyorsunuzdur, değil mi? Eğer hatırlıyorsanız, bir şeyin 3'e bölünüp bölünmeyeceğini anlamak için ne yapıyoruz? O sayının basamaklarını topluyoruz ve eğer basamakların toplamı 3'e bölünebiliyorsa, sayının kendisi de 3'e bölünebilir demektir. Şahane. 120'nin basamaklarını topluyoruz. 1 artı 2 artı 0. Ne eder? 1 artı 2, 3. 3 artı 0, 3. 3 de kesinlikle 3'e bölünebilir. O halde 120 de 3'e bölünebilir. O zaman deneyip görmek isteyenler için hemen burada yapalım işlemi. 120'yi 3'e bölelim. 120'nin içinde 3. 1'in içinde 3 var mı? Yok. 12'nin içinde 3 kaç kere var? 4 kere var. Güzel, 12'den 12'yi çıkardık. Kalan 0, diğer 0'da da indiriyoruz, ettik 40. Evet, şimdi iki çarpanımız daha oldu. Küçük olan 3, büyük olan 40. Şimdi 4'ün 120'ye bölünebilirliğini görelim. Bakalım, şimdi 4'ün bölünebilme kuralını hatırlayalım. Bir sayının 4'e bölünüp bölünmediğini düşüneceksek, son 2 basamağa bakın. Son 2 basamak 20. 20 kesinlikle 4'e bölünebilir. O zaman 120 de 4'e bölünebilir. O zaman 4 çarpanlarımızdan bir tanesi olacak. Peki 4'ü neyle çarparsak 120 bulabileceğimizi hesaplamak için, bunu kafanızdan yapabilirsiniz çok kolay. 12'yi 4'e bölün kaç eder? 3. 120'nin 4'e bölümü ne eder? 30. Yani 2 çarpanımız daha oldu. Peki sıra geldi 5'e. 5 bir çarpan mıdır? 5 kere bir şey 120'ye eşit midir? Evet, test edelim. 5'e bölünme kuralı neydi? Eğer siz bir sayıysanız ve 0 ya da 5 ile bitiyorsanız, 5'e bölünebilirsiniz. Bu yüzden 120 kesinlikle 5'e bölünebilir. Kaç tane olduğunu hesaplayalım. 120'de 5. 1'in içinde 5 var mıdır? Yoktur. 12'de var mıdır? Vardır. 2 tane vardır. 2 kere 5, 10. 12'den çıkaralım, kaç kalıyor? 2, güzel, 0'a aşağı indirdik, o zaman 20'de 5 kaç tane var? 4 kere vardır. 4 kere 5, 20. Çıkaralım, 20'den 20 çıktı, 0. Güzel, 2 çarpanımız daha oldu, 5 ve 24. 6 ile devam edelim, 6. 120, 6 kere neye eşittir? Bakalım. Şimdi 6'ya bölünebilme kuralını hatırlayalım. Siz bir sayıysanız ve 2'ye ve 3'e bölünebiliyorsanız, o zaman 6'ya da bölünebilirsiniz. Şimdi biliyoruz ki zaten 2 ve 3'e bölünebiliriz. Yani kesinlikle 6'ya da bölünebiliyoruz. Ve bence bu işlemi kafadan yapabiliriz. 5'i kafadan yapmak o kadar kolay değildi ama 120 çok kolay. 12'yi 6'ya bölersek kaç kalır? 2. Burada ne kaldı? Sıfırımız var bir tane. Sıfırı aşağı indirdik. Demek ki 20'ymiş. Şahane. İki tane daha çarpanımız oldu. 6 ve 20. Evet, geldik 7'ye. 7 hakkında biraz düşünelim. 7 tuhaf bir sayıdır. Şimdi, düşünmeyi boş verin. Hemen bir deneyelim. 120'de kaç tane 7 olduğunu bulalım. Birin içinde 7 var mıdır? Yoktur. 12'de 1 kere vardır. 1 kere 7, 7'dir. 12'den çıkaralım. 12 eksi 7 eşittir 5. 0'ı aşağı getirdik. 7 kere 7, 49. Yani içinde 7 tane 7 var. Çıkaralım. Ne kaldı? 1. Bir tane kalanımız var. Yani tam olarak bölünmüyor. Demek ki 7 işe yaramaz. Şimdi 8 hakkında düşünelim. 8'in ne işe yaradığını düşünelim. Bakalım 8 acaba işimize yarayacak mı? 120'nin içindeki 8'lere bakalım. Hemen deneyelim. 12'de 8 vardır. 1 de yoktur. 12'de bir tane vardır. Bir tane 8, 8 getirdik çıkaralım. 12 eksi 8 eşittir 4. 0'ı aşağı indirelim. 40 8, 5 tane vardır. 5 kere 8, 40. Hiç kalan yok yani tam bölünüyor süper. 128 kere 15'e eşitmiş. Hemen bu arkadaşları da çarpan listemize ekleyelim. Şimdi bir 8 ve bir 15'imiz var. Sırada 9. bakalım, 129'a bölünebilir mi? Denemek için yalnızca basamakları toplayalım. Ne olacak? 1 artı 2 artı 0. Daha önce yapmıştık. Neydi? 3. 3'ün bölünme kuralına uyuyor. Ama 3, 9'a bölünemez. Bu yüzden sayımız 9'a bölünemez. Yani 9 işe yaramayacak. 9 işe yaramaz. Bu yüzden 10'la devam edelim. Bu çok basit. 0'la bitiyor. Demek ki 10'a bölünebilir. Evet, buna hemen not alalım. 120 eşittir. Evet, bu çok basit oldu. 10 çarpı 12 tam olarak 120 eder. O yüzden 10 ve 12 arkadaşlarımızı da çarpanların arasına katalım. Kalan bir sayımız daha var. 11'imiz var. Ama 11'i denemeyeceğiz bile. Çünkü zaten 12'yi denedik ve biliyoruz ki üzerinde hiçbir çarpan yok. Çünkü azalan sırayla gittik buraya kadar. Bu yüzden tüm çarpanları aslında bulduk. 11'i deneyebilirsiniz, isterseniz. Deneyelim. 120'de 11 vardır. Şimdi biliyorsunuz, eğer 11'e kadar olan çarpım tablosunu biliyorsanız, bu işe yaramayacak. Yalnızca göstereceğim, işe yaramadığını göstereceğim. 12'de 11, 1 kere vardır. 1 kere 11, 11'dir. 12'den çıkardık. Ne etti? 1. 0'ı aşağı indirdik. 11'de 10, 0 kere vardır. 0 kere 11, 0'dır. 10 kalanını bıraktık. Yani 120'de, 11, 10 tane vardır. 10 kalanla. Yani kesinlikle tam olmuyor. O zaman tüm çarpanlarımız burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 ve 120 yaptık.